Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bu videoda alanınızı nasıl ıı, çoğaltırsınız? Yani alan nasıl açarsınız ve bilgisayarınızı nasıl hızlandırırsınız ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar ıı, bu video birazcık ben yani hızlandırılmış gibi olacak. önce geliyoruz kişiselleştiriyorum. Geliyorum düz renk. Siyah. Renkler siyah. Saydamlık efektleri kapalı. Daha sonra performans görünümü geliyorum en iyi performans için ayarla. Bakın sadece ekran yazı tipi kenarlarını düzelt. Ben burayı videoda gösteriyorum. Oraya açıyorum. Tamam diyorum bilgisayarınız çok yavaşsa yapın bu arada bunu birazcık bazı şeyler gidebiliyor. Daha sonra Windows şu temp evet. Buraya gelen tüm dosyaları siliyoruz. Bunlar gereksiz dosya, silseniz hiçbir bir şey olmaz. Yüzde %Temp yüzde. Geliyorum. Devam. Bunları siz sansürlü görebilirsiniz. Çünkü bazen önemli dosyalarım oluyor. Prefetch. Evet. Şu sizde bu silinmez. Bu kalsın. Ee, Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten daha e, hem, bu, bir şey yapmayalım. Özellikler Pardon yanlış yaptım. Bu bilgisayar Cs'a tıklıyoruz. Özellikler diski temizle. Sonra bakın burada bunlar. Söyleyeyim. Burada, buradaki geri dönüşüm kutusu, küçük dosyalar, buradaki her şeyi ben Bende 116 MB'dan açılıyor çünkü çok bir şeyim yok. Virüsten korumayla siliyorum. 813 MB bir şey varmış. Bakın 813 MB. Onu da siliyorum. Toplam 932 MB. Siz de bunu hiç yapmadıysanız bayağı artacaktır. Tamam. Dosyaları sil. siliniyor. Bilgisayarın oluşan fişek gibi olacak arkadaşlar. Tamam. Bakın şimdi göstereyim size. Görüyorsunuz hemen açılıyor. Ee, arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.